Merhaba arkadaşlar. Sizin isteklerinizi cevaplıyorum. Giyim önerileri veriyorum ve performans fiyat özellikle yani performans iyi olan fiyatı ortalama bütçede olan tüm giyim önerilerini sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bugünkü konu kışık eldivenler. Tamamen kışık eldiven yani bizim elimizde olan kışık eldivenlerin hepsini çıkarttım uyabilecek hani hem uygun fiyatlı hem de yüksek fiyatlıların hepsini birden çıkarttım, sizlere tanıtacağım elimdeki Aidera o Revitin bir ürünü yakından paylaşacağım sizlerle bunu ee, şöyle diyebilirim yumruk korumaları eklem yeri korumaları güzel eklem yeri korumaları yumuşak ee, iç tarafı tamamen deriden yapılmış yüksek bilekli bir eldiven ee, tabi hani bir tane çırtçırtı var şurasında bir çırtçırtı var bileğinde bunları bileğinize göre sıkıyorsunuz elastik bir yapıda olan bilek bileye oturan Şöyle bir kısmı da var. Dediğim gibi içi asfalt yaralanmalarını, sürtünmeden kaynaklanacak yanmaları engelleyebileceği için içi deri ve dayanıklı yapılmış. Bilek koruması var. Ön tarafı da böyle. Bu örneklerden bir tanesi. Şimdi diğer örneğe geçiyorum. Bu daha uygun fiyatlı. Bu da kışlık bir eldiven. Hani kış demeyeyim de yazlık, yazlık değil. Ama kışlık, çok soğukta biraz üşütebilecek eldivenlerden bir tanesi. Bu da Skoyko'nun eldiveni. Skoyko'nun da adı MC17. MC17'yi ben daha önceden sizlerle, sizlere tanıttım. Yine yüksek bilekli, korumalı. İş tarafında hani bileğinde soft, böyle yumuşak bir koruması var. Telefon telefonu dokunmatik özelliği de var bunun. Yumruk koruması fena sayılmaz. Yalnız bunun yumruk korumasından çok memnun olmayan arkadaşlar vardı. Tamamen kendi istekleri ve bildikleri bir üst versiyonu almışlardı. O burada yok şu anda kalmadı. Ama bu bence alınabilecek uygun fiyatlı eldivenlerden bir tanesi. Neden? Eklem yeri korumaları var. Körük mekanizması var. Eklem yeri korumaları güzel hem yumuşak hem de gerçekten koruyabilecek şekilde yapılmış eldivenlerdir yanlarında da şöyle fermuarları var hemen yandan kapatılıyor yüksek bilekli ve cırt şekilde yapılmıştır iç korumaları da şu bilek koruması da fena değil yani yumuşak bir koruma var ama hani sizi korumak için asfalt yanmalarından korumak için iç tarafında şu tarz bir kumaş kullanılmış hani deri eldivenin daha çok koruduğunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar derileri ben öneriyorum Sonraki Rika'nın daha büyük enduro veya skuterlerde kullanılabilecek e, özellikle bir eldiveni. E, bu hem Gore-Tex özelliği taşıyor, hem e, işte yan parmağında şöyle bir e, koruması var. İç korumaları gerçekten güzel. Deri ve kumaş kısımları var. Dokunmatik özelliği var. İç kısımlarında hem kaskınıza gelen yağmuru sürebileceğiniz yer var. Aynı zamanda korumaları güzel. Eldivenlerden bir tanesi dediğim gibi. Hem içinde hem dışında deri korumaları var. Yumruk korumaları iyi. Ve cırt şekilde kapanan eldivenlerden bir tanesi. Gerçekten çok yüksek bilekli. Hem bileğinde cırt cırt var, hem bileğinin üst tarafında cırt cırt var. Bunu isterseniz e, kendi montunuzun, montunuzu bunun içine sokabileceğiniz kadar geniş yapmışlar. İsterseniz üstten, içten e, kapatıp cırt cırtla e, bir koruma sağlayabilirsiniz. Yumruk korumaları ve eklem yeri korumaları fena değildir. Ekle, pardon, eklem yeri korumaları yoktur. Yumruk koruması vardır. Eklem yeri koruması yerine kumaş korumasını tercih etmişler. Yine fiyat performans alabileceğiniz Vexo'nun VSO modeli var. Bunu da yakından tanıtayım. Yumruk korumaları fena değil. Yüksek bilekli bir eldiven. Cırt açılıp kapanıyor. İç tarafında şöyle şu iki tarafında iki koruması var. Bilek koruması var. Yumruk korumaları dediğim gibi fena değil. Eklem yeri korumaları var. Güzel alınabilecek. iş tarafında da korumaları olan eldivenlerden bir tanesi bu da alınabilir, kullanılabilir. Uygun fiyatlıdır, performans fiyat karşılığında almak isteyenler buradan alabilir. Tabii ki yani benim önerim deri eldivenlerin daha çok koruduğunu bildiğiniz için deri eldivenler. Bu da o dörtlü, bu da beşinci önerim. Bu Sea Soft bir eldiven. Yine Revit'in eldivenlerinden bir tanesi. Adı da Revit Summit 2H2O diye geçiyor. Bunun ne gibi özellikleri var? Gerçekten iyi bir bilek koruması var, baş korumaları var, tamamen deri yapılmış, üst tarafında şuralarında kumaş ve burasında kumaş kullanılmış. Yumu korumaları iyi, eklem yeri korumaları iyi fakat baş parmağında eklem yeri koruması yok. Ee, ve hani üstten tamamen kapanıyor şöyle cırcırtlı şekilde açılıp kapanıyor ee, ve e, çok uzun bilekli olduğu için de hani sizi e, kışın tamamen korumak e, ve e, asfalt yanıklarından e, düştüğünüzde de asfalt yanıklarından kurtarmak için e, yapılmış eldivenlerden bir tanesi gerçekten iyi benim de hoşuma giden eldivenlerden bir tanesi bu eldiven de Vexo'nun e, bir önceki videoda da tanıttım bunu zaten bu e, bunun da hani gerçekten uygun bir fiyatı var? Deri bir eldiven, deri olduğu için öneriyorum. Ince bir deri eldiven. Eklem yeri korumaları var. Gazasal seyit için şuralara körük mekanizması koymuşlar. Yumruk koruması iyi. Yine yüksek bilekli, elastik bilekli bir eldiven. Yine şuralarında cizciz yapmışlar ve bilek yeri koruması var. İçi tamamen deri, dışı tamamen deri ve dayanıklı eldivenlerden bir tanesi. Bu eldiven de alınabilir arkadaşlar. Benim şimdi mağazamızda olan eldivenlerden kendisi seçtiğim, sizin de işinize yarayabilecek 3-6 tane eldiven tanıttım arkadaşlar. Linklerini zaten paylaşacağım sizlerle. Oradan girip bakıp, tüm detaylarına bakıp satın alabilirsiniz. Detayını göremediğiniz şey için tekrar bana soru sorabilirsiniz. Yorumlarda onlara zaten cevap veriyorum. Yorum atlamamaya ve sizin isteklerinizi İsteklerinizin hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Umarım yararlı oluyordur arkadaşlar. Hepinize iyi sürüşler, iyi ki varsınız.